Oğlak burçları, sizlerden özür diliyorum. Eğer kanalımı takip eden ve sıkı bir takipçimseniz, 2020'nin şanslı burçları başlığıyla atmış olduğum videoda her ne kadar en uzun ve en şanslı olarak sizi nitelendiresem de nasıl olduysa her ne hikmetse. Sizin kaydınız aradan çıkmış bulunmakta. Bunu da tabi ki sadece oğlak burçları fark etti. Son ana kadar kontrol etmeme rağmen yüklediğim anda kontrol etmediğim için aslında benim de burada hatam var biliyorsunuz. Merkür yıl sonuna kadar yay burcunda ve Merkür retrosu gibi değerlendirebiliriz demiştim. Ben de ondan payımı aldım diyebiliriz. Ama... Öyle bir 2020 sizi bekliyor ki yani kusura bakmayın deyip kapatabileceğim bir durum olmadı. Size ilişkin ayrıca bir video çekmem farz oldu arkadaşlar. Burada da aslında daha mı iyi oldu daha mı kötü oldu tartışılır. Her şerde bir hayır vardır mantığıyla. Size özel bir video hazırlıyorum. Diğer burçlar lütfen aşağıda kötü yorumlarda bulunmasınlar. Çünkü sizin videolarınızı sizin burçlarınızı eğer kanalıma ilk defa bu videoyla denk geliyorsanız 2020'nin şanslı burçları videosunun içerisinde burcunuzu bulabilirsiniz. Ancak orada oğlak burçlarından bahsetmediğim için bu videoyu ayrıca hazırlıyorum. Dolayısıyla takipçilerim anlayacaktır. Ancak kanalıma ilk defa denk geliyorsanız lütfen 2020'nin şanslı burçları videomu izleyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. O sebepten oğlak burçlarına burada bu noktada iltimas geçmek durumundayım. Çünkü benim hatamdan kaynaklı bir eksiklik oluşmuş oldu. Ve yıllık yorum gibi önemli bir yorumdan bahsettiğim için ve oldukça keyifli ve eğlenceli bir içerik paylaşacağım için oğlak burçları şimdi sadece ve sadece sizlerden bahsedeceğim. Evet biliyorsunuz sevgili oğlaklar yönetici gezegeniniz Satürn bir burçta ortalama iki buçuk sene kadar kalıyor. Bundan önce yani... Kabaca 2016 yılından beridir hatta 2015 yılından beridir Satürn yay burcuna geçişiyle beraber özellikle 12. evinizdeki Satürn'ün bulunmasına mütevellit ciddi zorluklar yaşadınız. Bilinçaltı travmaları, korkular, kaygılar tekrar tekrar yükseltti ve zaten genel itibariyle şanssız ve karamsar olduğunuzu düşündüğünüz ve çoğu zamanda bu konuda haklı çıktığınız bir yapıda olduğunuz için zorlu dönemler aslında 2015-2016'dan bu tarafa başladı diye. Akabinde e, Satürn'ün burcunuza yerleşmesiyle beraber e, her ne kadar yönetici burcunuzda olsa dahi her alanda zorluklar yaşadınız. Ve bu da yetmezmiş gibi 2018-2019 döngüsünde güney ay düğümü burcunuza yerleşti. Zaten Plüton uzun süredir buradaydı ve 2019 tabiri caizse kabus gibi geçti sizin adınıza diyebilirim sevgili oğlaklar. E, özellikle e, 89 88 ve 90 yılı doğumluların haritasında satürnleri, Uranüsleri, neptünleri oğlak burcunda bulunduğu için ve ilk satürn döngüsünden geçtikleri için bu bahsetmiş olduğum yaş aralıklarındaki yani 90, 89 ve 88 doğumlu arkadaşlar çok daha fazla zorlandı. Tabiri caizse hayattan ilk tokatlarını yediler. Öyle bir dönem geçti diyebilirim. Ancak... 2020'nin şanslı burçları videomda bahsetmeye çalışsam da bir türlü bahsedemediğim ve aslında sizin için çekmiş olduğum videonun önemli bir kısmında sizden bahsetmiyor olmam gerçekten oldukça enteresan olmakla beraber 2020'nin en şanslısı Sizsiniz sevgili oğlaklar. Bu müjdeyi buradan açıkça verebilirim. Çünkü sadece oğlak burçları dinleyecektir ve e, bu da aramızda kalacaktır diye düşünüyorum. Peki 2020'de neden en şanslı burcu sizsiniz? E, sadece Jüpiter'in e, hareketinden dolayı mı böyle? Hayır. E, çünkü Jüpiter aslında burcunuza çok da fazla rahat etmiyor. Ancak Jüpiter'in yay burcu ile beraber her ne kadar zorlu bir döngü geçirseniz de geçen yılı itibariyle yani 2019 yılı itibariyle içsel anlamda çok genişlediğiniz ve büyüdüğünüz bir dönemden geçtiniz. Yani ruhsal anlamda ciddi e, zorlukları Güzel bir şekilde göğsünüzü yumuşattınız ve e, bu şekilde karşıladınız. Dolayısıyla sert hamlelere karşı yumuşak bir tavır gerçekleştirmeyi becerebildiniz. Özellikle 2019'un size katmış olduğu en önemli e, değer buydu. Ancak Jüpiter burcunuza yerleşiyor. Her ne kadar burcunuzda çok rahat etmiyor olsa da her ne kadar burcunuzda çok iyi e, etkileşim göstermeyecek olsa dahi. Yıl boyunca özellikle yılın ilk dönemlerinde Uranüs yapmış olduğu güzel açı. Daha sonra e, yılın sonlarına doğru burcunuzdaki satürn ve prüto ile yapacağı e, kavuşumlar. E, Jüpiter'in etkilerini aslında gerçekten Jüpiter yaydan çok daha iyi hissetmemizi sağlayabilecek arkadaşlar. kisiz sevgili oğlak burçları daha çok hayatınızı garanti altına almak isteyen, güvence altına almak isteyen e, bazı şeyler ters gittiğinde, işler e, rayından çıktığında oldukça huzursuz ve karamsar hisseden bir yapıdasınız. Bu bağlamda bu Jüpiter burada. Size birden fazla şansın aynı anda geldiği, birden fazla fırsatın aynı anda geldiği şansınıza, talihinize, kaderinize tekrardan güvenebileceğiniz güzel gelişmeler yaşatacaktır. Özellikle parasal anlamda ve maddi anlamda zorluklar yaşadıysanız bu geçtiğimiz 2-2,5 sene boyunca bu anlamda ee, şanslar, ani fırsatlar, kalıcı ve köklü değişimler ve başlangıçlar yaşamanız söz konusu olacaktır. Aslında 2020'nin şanslı burçları videomu da tekrardan izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü orada bütün burçlardan genel olarak bahsettiğimde şunu söylemiştim. Bu senenin en şanslı burçları toprak burçları demiştim. Yani oğlaklar, başaklar ve boğalar. Çünkü Jüpiter bu burçlara çok güzel açılar gerçekleştiriyor. Dolayısıyla güven, istikrar Kariyer anlamında başarı, maddi anlamda güvence, doğru iş, doğru kariyer ve doğru tercihler noktasında Jüpiter'in etkilerini bu sene çok ciddi bir biçimde hissedeceğiz. Sadece Jüpiter'in şöyle bir handikapı olacağından bahsetmiştim sizin açınızdan. Jüpiter biraz rahatlık verir, çok fazla şansa ve talihe güvenme. tabii ki işler yolunda gittikten sonra nasıl olsa bu şekilde gider mantığıyla hareket eder ve işleri sererseniz arkadaşlar, daha sonra... Bu rahatlığın vermiş olduğu yani tembellik ve rahatlık tuzağını aşmakla beraber e, işlerin biraz daha aksadığını e, gözlemleyebilirsiniz. Ancak siz Satürn'ün çocukları olarak çok da isterecek, e, çok da tembellik yapacak, çok da e, şansınıza ve talihinize güvenecek yapıda değilsinizdir. E, bilmiyorum Jüpiter'in oğlak transiti böyle bir etki getirir mi? Ancak yine de e, bu uyarıyı yapmakta fayda olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz Jüpiter burcunuza geçiş yaptı. Aralık ayının başlangıcı itibariyle artık etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başladık. Özellikle yükseleniniz, tepe noktanız, 10. eviniz, 4. eviniz, ay burcunuz, güneş burcunuz, oğlak burcunun ilk derecelerindeyse aslında bu etkileri ufak ufak hissetmeye başladınız. Ancak son derecelere yaklaştıkça 2020'nin sonuna doğru bu şansı ve fırsatı elde edeceğinizi de söylemek isterim. Yani bu noktada dereceler oldukça önem arz etmek Arkadaşlar, Eğer e, yükseleniniz, ay burcunuz, güneşiniz e, veya e, köşe evleriniz oğlak burcu tarafından kesiliyor ve ilk derecelerde özellikle 5 dereceye kadarki döngüde kişisel e, ve iyice gezegenleriniz varsa e, bu gezegenlerin e, boğa burcunun ilk derecelerinde bulunan Uranüs ile de yapacağı e, pozitif etkileri hesaba katacak olursak çok şanslı ve sürprizli bir döngü zaten sizin için çoktan başladı bile yani. Eğer gerçekten Aralık başı itibariyle şansım döndü, kısmetim döndü diyorsanız ve bu videoyu her ne zaman izliyor ve o tarihte bir oğlak burcu olarak veya haritasında oğlak burcu sterliyumu bulunan birisi olarak artık evet benim de şansım dönmeye başladı. Benim de kısmetlerim arttı. Şu anlamda şöyle fırsatlarla karşılaştım diyorsanız lütfen yorumlarda paylaşın. gerçekten Hani şu geçmiş iki buçuk yılı şöyle bir kenara atacağınız ve Tabiri caizse onların mükafatını toplayacağınız Bonus bir sene olacak sizin için sevgili oğlaklar bu noktada Lütfen 2020'yi değerlendirin 2020'de artık siz eski siz olmayacaksınız bunun garantisini verebilirim Çünkü Jüpiter'in satürn'e plütonla Satürn'ün plütonla Uranüs boğa burcundaki Urannüs'ün bu bu bahsetmiş olduğum gezegenlerle yapacağı açılar gerçekten sizi oldukça e, köklü, oldukça kalıcı, e, her ne kadar zorlayıcı olsa da bir o kadar fırsatlı bir döngünün içerisine getiriyor arkadaşlar. E, bundan e, yola çıkarak bu sene e, karşınıza çıkacak teklifler, birden fazla iş fırsatları, birden fazla aşk, ilişki, evlilik fırsatları bu sene birçok oğlak burcu e, yeni işe girebilir. Evlilik yapabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir, bir bebek sahibi olabilir, ailesine yeni bir üye katılabilir, ebeveynleriyle alakalı problemleri çözebilir veya yatırımlar yapabilir arkadaşlar veya içsel anlamda ciddi dönüşümler geçirebilir. Tabii ki haritanızın almış olduğu etkilere göre değişiyor yükselen oğlaklara göre değil sadece haritanızdaki oğlak burcu steryumundan tutun. Güneşinizden, ay burcunuzdan dediğim gibi özellikle 88 ila 90 yılları arasındaki doğumlulardan tutun. E, Oğlak burcunu tutun. E, Derinden hisseden herkes için aslında büyük şanslar ve kısmetler geliyor. E, tabii ki tablo e, bu kadar e, keyifli, bu kadar e, hazır tepside sunulan şekilde olmayacak. E, Jüpiter oğlak burcunda şu mesajı alttan veriyor. Diyor ki e, çalışan e, hak eden e, benden e, emeklerinin karşılığını alacak satürn kadar zorlamayacağım sizlere satürn kadar bekletmeyeceğim ancak yine de altın tepside bir takım fırsatları sunulmasını bekliyorsanız yanılırsınız bu süreçten eliniz boş çıkarsınız bu yüzden e, hedefini kurduğunuz hayalini kurduğunuz konularla alakalı e, son ve yüksek performansla çalışın bu işlerin daha hızlı aktığını, daha kolay aktığını, işlerin çorap söküğü gibi gittiğini gözlemleyeceksiniz. Yani siz yola çıkın ve harekete geçin. Arkanızdan itici güç ve itici destek gelecektir arkadaşlar. Bu desteği ve gücü zaten hissediyor olacaksınız arkanızda ve hayata karşı hani o karamsar ve negatif yapınız vardır ya ya zaten gelen vuruyor, giden vuruyor. Zaten biz doğarken ölmüşüz bir alabesk şeyi de vardır. Oğlak burçlarının bir alabesk tarafları da vardır. Haklı da sayılırlar. Ben her ne kadar oğlak burcu olmasam da haritamda ciddi bir oğlak stelliumu ve 8. ev gibi kritik bir evde Oğlak burcu steryumu yaşadığım için özellikle 2016'dan bu tarafa ciddi manada çok zorlandığım alanlar ve krizler de oldu. Her ne kadar dediğim gibi güneşim, ayım veya yükselenim Oğlak burcu olmasa da Oğlak burcu steryumu beni de çok derinden sarstı arkadaşlar. İnanın 2020'ye ben de sizden... <gülüyor> Belki de çok daha fazla ümit bağlıyorum. Çünkü 8. evin bu anlamda şifalanması, bu anlamda desteklerinin artması benim açımdan da çok fazla faydalı olacaktır. Yani 2016'dan bu tarafa krizler yaşayan bir oğlak burcuysanız bu sene o krizlere çok tatlı çözüm yolları bulabileceğinize inanıyorum. Dediğim gibi ben de bu bağlamda bekliyorum neler olacak gerçekten eğer ben de hayatımda bu tarz bir değişime dönüşme yaşarsam aşağı yorumlara paylaşacağım ve yorumumu sabitleyeceğim arkadaşlar Mutlaka sizin de 2016'dan bu tarafa yaşamış olduğunuz krizler ve sıkıntılar vardır. Kriz diyorum. Kriz kelimesini neden tercih ediyorum? Çünkü gerçekten öngörülemeyecek, gerçekten hesaplanmayacak ve gerçekten sizin hatanızdan dolayı yaşanmamış olan şeylerin yaşandığını düşündüğüm için bu süreçte. Kadersel ve karmik etkilerin ön plana çıktığını. Yani aslında bu yaşanan olaylar sizdeki bazı özellikleri ve potansiyelleri ortaya çıkarmak adına yaşanan zorluklardır. Bu bağlamda olayın içerisindeyken e, mesajı algılamak oldukça güç olsa da şöyle uzaktan bir gözle seyre durulduğunda e, mesajı algılayabilmek daha kolaylaşıyor diye düşünüyorum. Bu bağlamda e, şöyle bir 2020 yaşarken şanslar, kris, kısmetler önümüze serilirken 2019'a bakıp yani ne günlerde diyeceğiniz süreçler başlayacak ki hele Mayıs ayından itibaren ay düğümlerinin burcunuzdan ve yengeç burcundan çıkıp ikizler ve yay aksına geçmesiyle beraber şansınız kısmetiniz bir kat daha artacak çünkü ay düğümlerinin tutulmalarla beraber getirmiş olduğu o karmik etkilerden de tamamen kurtulacaksınız yani 2020'nin ilk yarısına kadar kısmen dahi olsa karmik etkiler devam ediyor olacak ancak bunlar artık neticeler sonuçlar ve çözümlenmelere yönelik olacak bu, bu, bu noktada özellikle sizden cam çok yakın bir tarih veriyorum ee, özellikle Aralık ayının sonu 26 Aralık'taki Güneş tutulmasını bekleyin. Buna ilişkin henüz bir video hazırlamadım. Çok şanslı, çok kısmetli, çok büyük başlangıçları beraberinde getirecek bir tutulma olacak. Ve özellikle bu tutulmadan en pozitif etkiyi siz sevgili oğlak burçları alacaksınız. Ve özellikle ilk dereceler arkadaşlar. Haritanızda ilk derecelerdeki yerleşen gezegenlere bakın. Bakalım bunlar size ne gibi başlangıçlar getirecek. Lütfen yorumlarda paylaşın. Gerçekten merak ettiğim için sık sık yorumlarda paylaşın diyorum. Çünkü dediğim gibi bu süreçten bende nasibini alanlardanım. Evet belki diğer videodan çok daha uzun bir video oldu. Umarım özür dileyebilmiş ve gönlünüzü alabilmişimdir sevgili oğlaklar. Dediğim gibi sadece oğlak burçları değil haritasında oğlak burcunda önemli gezegen dizilimleri olanlar yükseleni, Köşe noktaları yani 4. başlangıcı 10. ve başlangıcı Oğlak olanlar da e, bu videoyu umarım dinlemişlerdir. Ben her ne kadar başlı Oğlak Burcu'na ilişkin atacak olsam da umarım videoma rast gelmişlerdir. Eğer ilk defa e, kanalıma ve videoma rast geliyorsanız e, lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi gösterin ben de daha çok içerik üretmek için motive olayım arkadaşlar gördüğünüz gibi oğlak burcunun zorlayıcı etkileri beni de vurduğu için benim de moral ve motivasyona ihtiyacım oluyor bizde insanız ne diyeceği itibariyle her ne kadar sürekli içerik üreterek sizin açınızdan farklı algılanıyor olsak da zaman zaman tırnak içerisinde hepinizi kastetmiyorum. Bizlerin de tıkandığı ve eksik kaldığı ve gördüğünüz gibi hatalar yaptığı zamanlar oluyor. Bu yüzden güzel yorumlarınız, güzel destekleriniz beni de pozitif yönde etkiliyor. Negatif yorumlar da tabii ki negatif yönde etkiliyor ve aşağı çekiyor enerjimi. Evet, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu yılın tadını çıkarın. Bu yılın en şanslı sizsiniz. Umarım e, gerçekten bahsetmiş olduğumdan çok daha güzel bir sene sizi bekliyor sevgili oğlaklar. Her birinize sevgilerimi yolluyorum. Hoşçakalın.